Merhaba sevgili yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yaylar ayın genel başlıklarına bir göz atalım önce Güneş 21'e kadar İkizler Burcu'nda parlayacak daha sonra Yengeç Burcu'na geçecek bu ay Merkür Retrosu sona eriyor ay boyunca Mars Koç Burcu'nda olacak yay burcunda sizin için önemli bir dolunay var ve ayın sonlarında Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak Evet şimdi detaylara bakalım. Güneş 21'ine kadar ikizler burcunda ilerleyecek. 30 Mayıs'ta ikizler burcu yeni ayı doğmuştu. Zaten Haziranın ilk yarısı bu gündemler. İkizler yeni ayı gündemlerimiz devrede olacak. Ve biraz da hani eşinizle ilgili konular, işte arkadaşlıklar, böyle işbirlikleri, ortaklıklar ya da evlilikle ilgili beklentilerinizi ön planda tutabilirsiniz. Merkür Retrosu 3 Haziran'da tamamlanıyor boğa burcunda ilerlemeye başlayacak Merkür geçtiğimiz Mayıs ayında Merkür'ün gerilemesi nedeniyle gerek ilişkilerde işbirliklerinde veya iş hayatımızda günlük hayatımızda biraz daha bazı şeyler geri planda kaldı gecikmeler oldu ertelemeler oldu tam hızlı çözemedik bunları Şimdi Merkür düzeliyor. Önce Boğa Burcu'nda 13 Haziran'a kadar ilerleyecek. 13'ünden sonra İkizler Burcu'na geçecek. Hani günlük hayatınızda yaşadığınız mekanların belki tadilatları var. Hani işle ilgili hazırlıklarınız var. Buraları artık bir ele alabilirsiniz, toparlayabilirsiniz. Ayın 13'ünden sonra İkizler'e geçecek. Dolayısıyla hani ilişkilerde eşinizle, partnerinizle olan konuşmalarınızda, diyaloglarınızda daha rahat ilerleyebileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz sevgili yaylar. Mart ay boyunca Koç burcunda enerjiniz gayet güçlü. Mars sayesinde zaten kişisel gezegeniniz Jüpiter de Koça geçti biliyorsunuz. Hani burada bir özgüveninizi arttırıyor, cesaretinizi arttırıyor ama biraz daha sabırsız olabilirsiniz. Dürtüsel davranma eğiliminiz de olabilir hem maddi konularda böyle hevesli bir şekilde Ben yaparım ederim gibi böyle bir girişken haliniz olabilir aşk hayatınız ve romantik konularda da daha cesur davranabilirsiniz ay geneline baktığımızda ve ayın 14'ünde sizin için çok önemli olan bir dolunay var Çünkü her yıl burcumuzda bir dolunay bir yeni ay olur Aralık ayında geçtiğimiz Aralık'ta burcunuzda yeni ay yaşamıştık şimdi ee, ayın 14'ünde 23 derece yay burcunda dolunay meydana gelecek Aralık ayında başlamış olan bazı konularında tamamlanma dönemi Aslında dolunaylar bir sonuç alma dönemidir dönüşüm dönemidir farkındalık dönemidir Sizin için de böyle önemli bir dönem bu hem kendinize ilgili hayatınızdaki şartları içinde bulunduğunuz durumları şöyle bir algılayabilirsiniz hedefleriniz bir netleşebilir ve belki yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız nedeniyle de bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz her durumda başkalarının dikkatini çekebileceğiniz bir dönemdesiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı Eğer böyle ise bu dolunayın sizin için çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz Evet bu dolunayla beraber yer değişiklikleri olabilir işle ilgili veya işte ev değişiklikleriyle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz bunun yanı sıra sağlığınıza dikkat edin Çünkü Merkür'ün işte boğa burcunda gerilemesi altıncı evinizdeki geçiş biraz hani bu burcu burcunuzda olan dolunay biraz fiziksel bedensel ruhsal kendinizle ilgili konulara dikkat çekiyor sağlıkla ilgili ihmal ettiğiniz konular varsa belki bunları fark etmeniz böyle bir iyileşmeler için adımlar atmanız mümkün Bunun yanı sıra bedensel imajınızda görünümünüzde değişimler olabilir ee, belki böyle saç modelinizi değiştirirsiniz ya da bir diyete başlarsınız ee, bunun içinde dolunaydan sonraki günler çok daha uygun olabilir Tev e, sevgili yaylar ayın 13'ünden itibaren Merkür ikizlere geçiyor 23'ünde ise Venüs ikizlere geçecek ayın özellikle son 10 günlük döneminde ilişkilerde daha fazla hareket iletişim bilgi alışverişi konuşma görüşme tabi buna işle ilgili ticari bazı ortaklıklarla ilgili aktiviteler de olabilir bunları daha hızlı hayatınıza taşıyabilirsiniz Evet dolunay sırasında Güneşle satürnün bir üçgeni var Aynı zamanda Güneş'le Neptün'ün bir karesi var ki 14, 15, 16'sı bu açılar aktifleşiyor. Güneş-Satürn üçgeni size e, e, ilişkilerle ilgili bazı güzel destekler getirebilir. Yani eşinizden, ortağınızdan ya da yakın bir arkadaşınızdan. Güneş-Neptün karesine biraz dikkat edin. Alerjik sorunlar, bağışıklık sistemi problemleri olabilir. E, özellikle ailevi konularda da Belki çok idealist ya da çok duygusal davranabilirsiniz. Yani buralardaki e, tavırlarınızda, beklentilerinize daha gerçekçi yaklaşmakta fayda var. Ebeveyn ilişkileri olabilir bunlar ya da ev ve yuva ile ilgili örneğin bazı beklentileriniz olabilir Evet ayın 21'inde Güneş artık yengeç burcuna geçecek 29 Haziran'da yengeç burcunun 7 derecesinde yeni ay doğuyor bu yeni ay etkileri Haziran'ın sonları ve özellikle Temmuz ayının ilk günlerinde daha fazla gündemimizde olacak Tabii ki yengeçler sevgili yaylar bu yengeç yeni ayı sekizinci evinizde doğacak. Yeni Ay sırasında e, Venüs ve Jupiter'ın güzel bir açısı var. Biraz da hani bu parasal konulara ama ilişkilerle bağlantılı finansal paylaşımları ya da başkalarından gelecek kaynakları aslında dikkat çekiyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir özellikle 7 derece ve yakınlarında Öncü burçlarda koç terazi yengeç ya da oğlak burçlarında gezegenleriniz var mı Eğer varsa bu yeni ayın tesirleri sizin için önemli olabilir bu yeni ile beraber belki bir kredi gündeme gelebilir bir yatırım için ya da işte bir iş kurmak için ev almak için bir kredi almak isteyebiliriz ya da evlenmeye karar verdiniz hani bununla ilgili bazı borçlanmalar söz konusu olabilir ama maddi durumunuzu değiştirebilecek özellikle ilişkilerle ilgili maddi durumunuzda rahatlamalar sağlayacak bazı kaynaklarınızın artması da mümkün olabilir Tabii ki sevgili yaylar Evet ayın geneline baktığımızda güzel şanslı değerlendirebileceğimiz fırsatlı günler var Bunları hani hem ilişkilerimizde hem işle ilgili girişimlerimizde değerlendirebiliriz. 12'si, 11'i, 12'si, 13'ü yani buralar e, hani gerek iş ve mesleki konularda e, veya sağlığınızla ilgili konularda hızlı gelişmelerin olabileceği günler başkalarından da mesela bir yardım destek bekliyorsanız bazı sürprizler destekler söz konusu olabilir bunun yanı sıra ayın 19'u 20'si 21 27'si, 28'i Bunlar da e, nispeten daha verimli gökyüzü kombinasyonların olduğu şanslı açıların olduğu günler bunları da e, değerlendirebilirsiniz sevgili yaylar hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler